Bugün 20 Ekim 2021 çarşamba Merkür günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay dolunay fazında. Sabah saatlerinde ay terazi burcundaki Mars'a karşıt açı yapacak. Sabırsız ve gergin olabileceğimiz bu saatlerde kaza ve sakarlık eğilimi yüksek olacağından riskli aktivitelerden uzak durmalıyız. Duygusal ve dürtüsel davranmak zarar verebilir. Öğle saatlerinde Koç burcundaki ay Oğlak burcundaki Plüton'la dik açı yapacak daha ciddi, kararlı hissedebileceğimiz bu saatlerde iş ve özel yaşamımızda hırslı ve tutkulu davranabiliriz. Duygusal baskılar manipülatif durumlar yaratabilir. Yakın çevremizdeki güçlü kadın figürlerin üzerimizdeki etkisi artabilir. Koç burcundaki ay 17.58'de terazi burcundaki güneşle karşıt açı yapacak ve 27 derece Koç burcunda dolunay meydana gelecek. Dolunaylar gizli olan konuların ortaya çıktığı, önemli farkındalıklar kazandığımız zamanlardır. Yeni ayda başlamış bazı girişimlerimizin sonuçları da görünür hale gelebilir. Dolunay öncesi ve sonrasında kendimizi sabırsız, heyecanlı ve huzursuz hissedebiliriz. Çabuk tepki gösterip öfkelenebileceğimiz bir süreçte olacağız. Çevremizdeki kişilerle ilişkilerde daha dengeli ve anlayışlı olmaya çalışmalıyız burcunda ilerleyen ay bedenimizde baş bölgesine dikkat çektiği için migren ve benzeri kronik ağrılar tetiklenebilir. Uyarıcı ve kafein içeren besinleri tüketirken dengeli olmalıyız. Kaza ve yaralanmalar da Koç Dolunay dönemlerinde daha yoğun olabilir. Sabırsız ve dürtüsü hareketlerden uzak durun. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.